Merhaba arkadaşlar. kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videoda ya. Ülkemin mental, mental sahibi, sahibi. Ee, Tamam Yani Ne olabilir ki? <gülüyor> hiçbir şey <gülüyor> hiç yok. Neyse evet. Bir dakikalık bir video. O yüzden İstediğimiz kadar bu videoyu izlatacağız. Ve siz hiçbir şey yapamazsınız. <gülüyor> tamam hadi. Hadi gidelim. Okey, aa ben intromu yapıyorum, tamam. Evet arkadaşlar ülkemiz mental sağlığı yapıyoruz ve videoya geçeceğiz ama geçmeden önce ne yapacağınızı biliyor musunuz? Evet, çok konuşuyorum ama neyse, dev konuşmaya devam edeceğim. Abone olacaksınız, tamam mı? Çıkmayacaksınız. <gülüyor> like atacaksınız, dislike değil yani, like. Evet, yorumda yazacaksınız? Zorlanıyorum size yani. Mesela bin Ha? İzleme varsa, bir hata görüntüleme hata? varsa bir yorum olması lazım. Yürü be! Harlıyor <gülüyor> musunuz? Evet ve bizi Instagram, O istediğiniz yani biz, bizim problemimiz değil yani. Bizi Instagram'da takip edin. Uyuyor musunuz? Tamam. <gülüyor> takip edeceksiniz. Ve videoya geçelim. Aaa merhaba. <gülüyor> Öncelikle kestane balının diarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu ne tüm dünyaya selamlar. Ne ne ne ne ne? Bir dakika kestane ne demek olduğunu biliyor musun? Ne? Kestane. Kestane. Kestane şey gibi böyle bilmiyorum e meyve mi ney bilmiyorum ama böyle oluyor böyle bir şekil oluyor. Sonra kırıyorsun üstünü kırıyorsun. Şey, evet. evet, dates evet, okay, okay, okay. I yani, guess. İşte. Vozukoru. Brown, brown ya did. Evet. Son şey ni çiğ içine koyuyorsun. Tencere pişiriyorsun galiba. Sonra pefek mi yok? Açıyorsun ve açıktan sonra şey gibi oluyor. Aa, sweet potato. Çok iyi ama. Ha, hiçbir firkim yok. Bile. O, bırak. Burak. Burak İlmaz Aa! Aa! Sezin Burak Bey evet <gülüyor> Oha Evet şey kirdi Tamam şimdi kirdikten sonra Kirdi mi? Kirdi Oha İstanbul'da <gülüyor> <Oha>! konser <gülüyor> <gülüyor> Bak kanka Bu kadar sinirli olursan Sen sağ, Sağlıya gitsene oyna <gülüyor> Vay qad. Şimdi keyfetin. Hadi Wow. Eight. Oh holy. Keep up the prem. Ah! Neden? Sman yapsın? Ah! baba yine Oh. Alö, evet. alö, evet. bir Covid benim. Oooh. çok iyi ya, evet. çok valla. Evet. Oh, ki Brazil. O da çok popüler. Çok evet ya. Ülue, Ülue ya. Evet. İlkemin valla bu, bu eğlenceliydi. Çok iştahıda. Evet. Adam... Ama çok iştahıda evet. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir şey devam etmek istiyorum. Yani devam etmemizi istiyorsanız, evet. yorumda yazabilirsiniz. Evet. Sadece ilk ilk ilk yazmayın. Yani her evet zaman ilk önce sizi söyleyebilirim sizi söyleyebilirim sizi söyleyebilirim sizi söyleyebilirim sizi söyleyebilirim sizi söyleyebilirim sizi